Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canıvanın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlerle bir PUBG deneyimimizi paylaşacağız. Biliyorsunuz son dönemde PUBG önemli güncellemeler aldı. Ve bu güncellemeler ışığında da oyunda gerçekten ileri kademeli geliştirmeler geldi. Hatta grafikler, görseller de gelişti bu konuda. Dolayısıyla eski PC'lerde PUBG kasmazken son güncellemeler sonrasında ufak ufak kasmalarda boy göstermeye başladı. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri son yaşadığımız PUBG deneyimiyle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte son yaşadığımız PUBG deneyimini paylaştık. Genel olarak PUBG zaten popüler bir oyun. Özellikle mobil versiyonu çok fazla popüler. Lakin son gelen güncellemelerle birlikte PC ve konsol versiyonlarının da hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.